Merhaba, kefirin isterseniz klişe kayıplarının biraz dışına çıkalım. Özellikle içeriğindeki ilginç maddeleri ve bunlarla ilgili olan çalışmaları bir gözden geçirelim. Öncelikli olarak bu videodan aklınızda kalacak olan 4 tane önemli nokta var. Bunlardan bir tanesi elma suyu. Bakın kefirin nasıl elma suyuna bağlayacağız. İkincisi tansiyon, üçüncüsü B12, dördüncüsü ise kemik erimesi. Özellikle ben kefirin, bu önemli etkilerini sizler için seçtim. Kapril diye bir ilaç var biliyorsunuz. Tansiyon ilacı kullananlar bilirler. Özellikle acilerde tansiyon yükseldiği zaman verilen kısa etkili bir ilaç. Bu ace blokörü denilen bir ilaç. Ace'yi belki duymuşsunuzdur. Covid'den, reseptörden falan hatırlayabilirsiniz. Aslında böbreklerdeki bir mekanizmanın bir parçası, bir enzim bu. Tansiyonunuzu normalde yükseltiyor. Ve kapril benzeri ilaçlarda ki etken maddesine, Kefire baktıkları zaman kefirde de benzer maddeleri görmüşler. Bence bu oldukça ilginç bir konu. Yani aldığınız tansiyon ilacının etken maddesi aslında kefirin içinde var. Ve dolayısıyla tansiyon ilacı kullanıyorsanız belki miktar olarak çok büyük bir düşüş sağlayamayabilir ama ilaç kullanan kişilerde tansiyon üzerinde kontrolü rahatlıkla sağlayabilir. Aynı zamanda bu etken maddeler üzerinden de Kalp fonksiyonlarının da hayvan deneylerinde iyi etkilediği görülmüş. Ama dediğim gibi tansiyon ilacınızın yerine bunu kullanacaksınız diye bir kaydı yok. Bir diğer önemli konulardan bir tanesi de B12 vitamini. Bakın 200 militre yani bir bardak kefirde ne kadar B12 var. Yani günlük ihtiyacınızın %67'sini karşılayacak miktarda B12 var. Bu bence çok önemli. Hatırı sayılır miktarda da kalsiyum ve fosfor var. Buradan nereye geçeceğiz? Buradan tabii ki kemik erimesine geçeceğiz. Çünkü kefirle ilgili yapılmış olan ender insan çalışmalarından bir tanesinde kemik erimesi olan kadınlara kefir verilmiş ve kemik yoğunluğunun arttığı görülmüş. Dolayısıyla eğer kemik erimesiyle ilgili bir sorun yaşıyorsanız veya D vitamini eksikliğiniz varsa kefirde kalsiyum ve fosfor aracılığı tüketmeniz bence yararlı olabilir. Hep söylerler antioksidan, Doğru, antioksidan. Fakat ilginç bir özelliği var. Çünkü yapılan çalışmalardan bir tanesinde kefiri elma suyuyla beraber tüketmişler ve görmüşler ki deneysel olarak antioksidan etkisi artıyor. Tabii buradan bizim endüstri olarak marketlerde gördüğümüz çeşitli meyve aromalarıyla karıştırılmış olan bir takım kefirler var. Böğürtlendi bunların içerisinde. Sebebi de buradan kaynaklanıyor. Neden? Çünkü bu tip maddelerle karıştırıldığı zaman laktoz intoleransıyla karşılaşma olasılığının düştüğü iddia ediliyor. Dolayısıyla bunu konuda bir tek bir çalışma var. Endüstri de bunu almış. Hem aroması hem satış amacıyla da bol miktarda meyvelerle renklendirmiş. Fakat şunu söylemem lazım. Sadece süt ürünlerinden yapılan kefir geçerli ve doğal olarak yapılsa bence çok iyi olur. Çünkü pazarda satılanlar tat olarak gerçekten tatminkar. Ama içerisindeki süt konusunda bir soru işaretimiz var. Evde yapmanız tercih olunur. Ve aldığınız tohumların da iyi olması gerekir. Tabii bunlar probiyotikler, fermente gıdalar, bağırsaklar, ikinci beyin, bütün bu uykuların hepsini biliyorsunuz. Ve bunlar bizim mikrobiyotamızı da bağırsağın üzerinde etkili bir tabaka yaratıyorlar. Ve kefirin içerisinde de iltihap karşıtı maddeler var. Hem bize zarar veren maddeleri azaltıyorlar, bizi koruyan maddeleri de arttırıyorlar. Ve işin ilginç yanı, Besin zehirlenmesindeki e. coli, Salmonella ve staphylococ enfeksiyonlarını laboratuvar ortamında kefirin azalttığı görülmüş. Bu bence çok önemli. Bir diğer önemli bir konu var. Bağışıklık konusunda COVID ile ilgili bir takım şeyler söyleniyor. Fakat Imminglobulin A'nın sekretüar yani salgılayıcı bir bölümü var. Özellikle bu stoküm fırtınasında Türkiye'de yapılmış olan bir yayında araştırılmış ve olumlu etkileri görülmüş. Yani vücutta özellikle bu tip maddelerin artmasında etkili olduğu gösterilmiş. Türkiye'den bir yayın, gayet güzel. Hemen tabii kanserle ilgili sorular gelebilir ama bu da deneysel tumor growth factor diye bir şey var. Bu kanser hücrelerini büyüten bir faktör. Laboratuvar şartlarında da kefirin bu özelliğiyle kanser hücrelerinin büyümesini önlendiğini göstermiştir ama insanlarda dediğim gibi bu konuda olumlu ya da bir yayın olmadığını söylemem gerekir. Şeker hastalığı için özellikle deneysel çalışmalarda insülin direncinin arttığı, şekerin hücreye girişinin yükseldiği görülmüş. Bence bu da şekerin kontrol açısından kolay olabilir. 132 koleri kadar çok fazla şekeri yok. Ama endüstriyel satılanları bilmiyorum. Kolesterol konusu ise tamamıyla bir soru işareti. Bazı yerlerde kötü uydu kolesterolü düşürebileceği yönünde bir takım deneysel veriler var. Fakat gene insanda kullanılan bir çalışmayı söylemem gerekiyorsa, metabolik sendrom diye bir şey var. fazlanız var, şekeriniz var, tansiyonunuz var, göbek çevresi, yani kalp damar hastalığının başlangıç seviyesinde kullanmışlar. Doygunluk açısından da yararlı olduğu görülmüş. Dolayısıyla bu tarz bir insansanız kilonuz varsa, hareketsizseniz kefiri koruyucu amaçlı kullanabilirsiniz. Ve dediğim gibi doğal sipten, iyi tohumdan üretilen kefir ideal. Sokakta satılan endüstriyel marketlerdeki kefirlerden uzak durmanız rica olunur efendim. Görüşmek üzere, hoşça kalınız.